Bizde 10 küsur yıldır, 10-12 yıldır buradayız, Amerika'dayız. Ben eğitimci, yazar, araştırmacı birisi olarak geldim burada. Böyle arkadaşlarımızı, hemşerilerimizi, insanımızı, milletimizi buralarda görünce ve kendilerinde böyle başarılı gördüğümden dolayı hepsini kutluyorum. Her, bütün arkadaşlara yaptıkları işlerle ilgili başarılar diliyorum ve 2023 yılının bütün insanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve başarılar diliyorum. En güzel günler, en güzel seneler, sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı. Bütün arkadaşlarımın yeni yılını kutlar, herkese sağlıklı ve mutluluklar dilerim. Herkese bir ömür boyu, nice nice senelere. Öncelikle merhaba herkese, iyi günler diliyorum. Ee, evet biz işte, 2000 senesinde geldik buraya, 22-23 senedir buradayız. Ee, Nijosu klifteinde yaşıyoruz. Burada kendimiz ait bir pites alınımız var. Ee, öncelikle 2023 yılında... Herkesin yılını, Yeni yılını kutluyorum Huzurlu, sağlıklı ve mutluluklu günler diliyorum Giresun'daki ailemize Bütün sevdiklerimize selam yolluyoruz Benim söyleyeceklerim bu kadar Bu için herkese mutlu, sağlıklı Yeni yılımız güzel geçsin Merhaba Five Star ekibi olarak herkese Yeni yılında mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nden Herkese Hakkın, hukukun, adaletin, sağlığın, huzurun ve mutluluğun olacağı bir yıl temenni ediyorum. Bütün eş dostlarımıza, bütün sevdiklerimize, ahbaplarımıza, arkadaşlarımıza, akrabalarımızın yeni yılı şimdiden kutlu olsun. Hayırlara vesile olması dileğiyle sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Bak New misin da otomotiv üzerine hizmet verdiğimiz Olkan Otomotiv olarak tüm milletimizin ve tüm dünyanın yeni yılını kutlar. Sevgiler göndeririz. Şu anda ortağıma veriyorum. Buyur ortağım sen de. Ben de e, herkesin, eşin, dostun burada yaşayan, memlekette yaşayan bütün eş, dost, akrabanın yeni yılını kutlar. Yeni yılın herkese mutluluk getirmesini temenni ederim. Merhabalar herkese. Türkiye'de ve Amerika'da bulunan bütün sevdiklerimizin yeni yılını kutluyorum. Herkese sevgiler. Öncelikle herkese merhaba. New York'da yaşayan Türk halkının ee, yeni yılını kutluyorum, yeni yıla hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürlerle, mutlu beraberliklerle girmelerini temenni ediyorum.